Allahumme salli ve selam barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve iftali. Auzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. cüz 1. bölüm. Allahu zul e hamd ve senalar olsun. Uzun bir aradan sonra Futuhat-ı Medine'de yine Birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah kesintisiz bir şekilde sizlere ulaştırabilmek adına. Dua eder, dua bekleriz efendim. Hud suresinin 56. ayeti kelimesiyle 3. cüzü bitirmiştik. Orada Allahu Zülcelal'in bir ibaresi var. Bu ibare, estağfirullah, مَا betin دَابْتِنْ اِلَّا هُوَ اَخِدُنْ ifadesiyle önümüze çıkıyor. Hiçbir mahluk yok ki onun perçeminden tutmuş olmasın. Perçem بِنَاصِيَتِهَا onun perçemiyle ibadelendirilmiş. Şey kavramıyla önemli bir ilişkisi var. Zira Günümüzde de pek çok defa kullanılan alın yazısı ibaresindeki alın herhangi bir maddenin ya da mananın ön yüzü anlamına geliyor. Onun içinde ne olduğunu anlayabilmemiz için karşılaştığımız ilk alandan bahsediyor yani söz. Perçemse görünür olan ancak ardında var olanı saklayan bir ibareye sahip. Dolayısıyla tam da yerinde söylenmiş bir ibare olarak perçem, evveli örtmüş olan ve evveli saklayan anlamında. Evvelse iki manada anlamamız gerekiyor bir şey için. Şeyi anlayabilmek adına evveli anlamak daha da mühim oluyor bu noktada. Evvel Hz. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından bakılsa, kendisinden öncesi olmayan ve hatta kendisi içinde önce ya da sonra denilerek bir referans noktasından öteye ve sonraya ibareleriyle ibarelendirilmeyecek anlamındadır. Bu noktada ahirde bunun zıttı olmayıp aslında evvelin anlaşılabilir bir başka yüzüdür. Sonu olmayan sonu gelmeyen ve sonundan asla bahsedilemeyecek olandır. Ama istilahi manada yani evvel ismi şerifinin ya evvel ismi şerifinin bizim hayatımızdaki karşılığıysa bir şeyin öncesinde olan anlamındadır. Her zaman kullandığımız şey kelimesi de işte bu manada perçem özelliğini taşımaktadır. Perçem atomdan evvel ve evvelden sonraya iki ayrı özelliği barındırır. Bu kavramı öğrendiğimizde, Futohat Medine'nin özellikle birinci cildinde yer alan kavramsal mekanizmanın hayatımızdaki düz karşılıklarını anlamaya başlıyor olacağız. Zira şey bizim hayatımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz her manada yaratılmış olanlar için söyleniyor. Madem ki yaratılmıştır, o halde o yaratılmış olanın bir evveli vardır. Bu evvel bir şeyin madde olmadan önceki hali olarak da adlandırılmalıdır. Zira kader alnımızda bir yazı. Perşemse onun tutulmuş hali, üzerinin örtülmüş durumu olarak izah edilir Cenab-ı Hak tarafından bizlere. Zira henüz ardını bilmeden, dil ile Kur'an-ı Azimşşan, inni tevekkaltu, şüphesiz ben tevekkül ettim. alallahi Rabbi ve rabbikum, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a beyanatıyla, altı çizili bir gerçeklik bizlere ibadeler olur. O halde, bütün mahlukatın atom olmadan evvelki hali ve evvel olan Hz. Allah'ın sonradan takdir ettiği şey olarak adlandırılır. Şey, madem ki takdiri kendisiyle beraber taşımakta, o halde hem maddeyle hem de zamanla ilişkiye sahip olup bunların merkezindedir. Maddenin zamana mahkum olabilmesi onun şey olabilmesiyle mümkündür ki bu Rabbul aleminden hariç her ne varsa onlar için söylenmelidir. Bir şeyin evvelinin ve ahirinin hamuru mahiyetinde olup onun bir ışık tohumu olduğunu söyleyebiliriz. Zira bizler yaratılmış her ne varsa Onların nuru Muhammediden halk edildiğini biliyor ve ispatlayabiliyoruz. O halde bu bir hamur mahiyetiyle bizlere bir ışık tohumu mesafesinde. Allahu Zülcelal'in bir şeyi yaratmaya takdir ettiği andan itibaren anda görülebilecek her ne varsa onlara şey hükmünü vermesi onların bir evveli olduğuna delil, evveli var ise ahir yani sonların da geleceğine kesin bir delil hükmünü taşımakta. Atomun hemen evvelindeki halini arayanlar işte bu manasıyla ışığın tohum halini görecekler. O tohum nurun bir kübik forma sokulmadan önce kübün haliyle anlaşılır ki, Siyer-i Nebi derslerimizde yaratılışın ilk aşaması bölümünde bu konuyu daha net ve detaylı olarak görebilirsiniz. Ancak bir şeyin evvelinin ve ahirinin varlığının olması birinci manadan bakırsa onun bir zamana tabi tutulduğunu bizlere göstermekte. Madem ki zamana tabi tutulmuş o halde onun madde olması söz konusu. Maddenin elbette bir de mana tarafı var. Ancak bu ondan evvel olan bir husus olarak ikinci bölümde sizlere aktaracağımız şekilde hazırlanmıştır. Şeyin kendinden evvele ait özellikleri kendinden sonraki ait özelliklerine de aynı vazifesi görür. Nasıl ki bir alın Mevcut özelliğini kendi içinde taşımış olduğu beynin fiziksel özelliğini gösterecek mahiyette yaratılmış ve buna bir örneklem taşıyorsa o perçem de her ne kadar farklı bir şekilde gözümüzün önüne yansısa da ardında var olan gerçeği gizlediği kadar onu ortaya çıkarmaya da hazır olandır. O halde takdir edilen her ne varsa... Şeyin üzerinde etkisinin varlığı o şeyin sonu gelmesi için bir mecburiyettir. Öyleyse kader varlığın kendisi için bir ikram, bir imkan yahut bir imtihan değil. Zaten maddenin var olabilmesi için gerekli olandır. Maddenin varlık cihetine geçebilmesi şey olabilmesiyle mümkün olduğunu söylemiştik. O halde şey madde oluşumu için gerekli olan bir tohum olup hemen karşımızda duruyor. O halde bu şeyin son hali de yine şey gibi olacaktır. O halde olacak olanın hem başı hem de sonu belli bir şekilde bizlere net bir biçimde verilmiş olandır. O halde bir insanın ömrünün belli kıstaslara konulması ancak onun da bir şey olmasıyla mümkündür. Bunun değişkenliğinin perçem olarak ibarelendirilmesi, Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın kullanmış olduğu mucizevi ve muhteşem dilin bir unsurudur. Zira anlı örten perçem, kah bir rüzgar ile, kah onun taranması ile, kâh ona bir başka şekil verseniz dahi hem ortadan kalkmadığı gibi hem de ardında olanı bazen gösterebilir nitelikte ve hatta o perçeme gelebilecek bir zarar ardında var olanın özelliği nispetinde değişkenlik göstermektedir. O halde şey hem evveli Allahu u Zülcelal'in varlığına delil ve işari bir delil hem de ahiri Cenab-ı Hakk'ın varlığına bir işari delil olur. Aynı zamanda yaratılmış olan her şeyin başlangıç ve son noktasının kesin ve kat'i olarak o şey dairesinde verilmiş olmasına ve tüm şeylerin tek bir vakit çatısı altında toplanmış olmasına gerektirir. Bir noktanın içerisinde var olan milyonlarca ses ister birbirinden ayrıştırıyor olun, İsterse tek tek uzun diye dinleyebilecek kapasitede bir imkana kavuşun, hiç fark etmeden aynı zaman diliminde başlayıp aynı zaman dilimi içerisinde kaybolacaktır. Sonu gelecektir. Elbette ki insan için bir kaybolma süreci söz konusu değil. O ikinci yaratılışın yani Rabbul Alemin'in bizlere ikram edeceği, o mahşer yerindeki hesabın ardından Müslümanlar için biiznillahü teala cennette devam edecektir. Bu hakikat bizlere şeylerin maddenin özelliğini taşıması ve maddenin tohumu olması özelliğini gösterir. Bu bir şeyin şey olabilmesi için gerekli maddi koşuldur. Elbette ki her madde bu manayla manasında da saklı bir sır haline gelir ki bu da insan onunla niyet, dua ve yönelim imkanını fiziken doğurmaktadır. Futohat ı Medine'nin 4. cüzünün 2. bölümünde bu mana anlaşılınca daha detaylı bir süreç bizi beklemekte. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.